Herkese merhaba, yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım. Biliyorsunuz ki en son videoda vizemin uzatmamı aldığıma dair bir açıklama yapmıştım. Ve heyecanlı bir şekilde Türkiye'ye gitmiştim. Şimdi Türkiye'ye gittim ve geldim. Ne gibi gelişmeler var, neler oldu, neler dikkatimi çekti, neler bize çok farklı geldi onları sizlerle paylaşacağım. Şimdi e, öncelikle şunu anlatayım. İstanbul'a gittik. Giderken e, Ağustos ayında gittik. Ağustos ayının sonlarına doğru. Giderken 200 puan iki 2 kişi gidiş biletimizi aldık. Dönüş biletimizi almadık. Çünkü babamın e, ameliyatı vardı. Bahsetmiştim. Bu ameliyattan dolayı hani ne zaman dönüp ne zaman dönmeyeceğimizi bilmediğimizden dolayı hani dönüş biletini almayalım dedik. Çünkü ne orna olmaz. Çünkü gerçekten de ameliyat e, büyük bir ameliyattı. Şimdi biz ilk gittik. E, babamın da ameliyat günü daha netleşmediği için birazcık İstanbul'da kaldık. Eşimin ailesi İstanbul'da. Ee, tabii bizim bir şeyimiz var. hani Sevinçliyiz bir, bir anlama. Çünkü 17 aydan beri uzatmayı bekliyorduk. Ee, bu 17 ayı geçtikten sonra artık hani sonlara doğru artık bayağı bir kafamıza takmaya başladık. Ne oldu? Ne olacak? Yani önümüzü göremiyoruz çünkü. Ee, vize uzatmamızı alınca sevindik. Bir kere çok sevindik ister istemez. Ee, yani bilmeyenler için söylüyorum. Ben dijital pazarlama işi yapıyorum. İngiltere'de kurmuş olduğum şirketimde dijital pazarlama üzerine bunun üzerine uzatmamızı almış bulunduk. Çok şükür bunu hallettik. Sonra Türkiye'ye gittiğimizde de önce bir İstanbul'a gittik. İstanbul'da bir 4-5 gün falan kaldık. Ben görüşmem gereken arkadaşlarla görüştüm. Hatta birçoğuyla da görüşemedim. İzleyenlere kusura bakmasınlar şimdiden. Vaktim çünkü yetmedi gerçekten de. Bir kısmına dönüşte görüşürüz dedim. E, Trabzon'a gidecektim. Dönüşte görüşürüz dedim. Onlar da maalesef e, çok azıyla dönüşte görüşebildim. Şimdi e, biz tabii iki buçuk yıl aradan sonra e, İstanbul'a geldik. İki buçuk arada yani bu iki buçuk yılda pandemi oldu, dövizler fırladı, bir sürü şey oldu e, Türkiye'de. Hatta ben Facebook'tan paylaşım yaptığımda hani İstanbul'a gidiyorum diye bir arkadaşım hani iki buçuk yıldan iki buçuk yıldan sonra fiyatları gördüğünde bir şaşıracaksın falan gibi bir yorum yazmıştı bana. Aslında buradan giden arkadaşlar bahsediyorlardı işte fiyatlar çok yüksek falan diye. Biz hani dinliyorduk evet ama hani çok da ciddiye almıyor gibi bir şeydik yani. Çünkü hani başa gelince biraz daha farklı oluyor ya. Şimdi gidince baktık. 2,5 yıl aradan sonra gerçekten fiyatlar çok değişmiş. Örnek veriyorum, ben İstanbul'da düzenli olarak Akbil kullanan bir vatandaştım. 20 lira falan koyduğumda çok rahat bana bayağı yetiyordu. Şimdi bir 20 lira koydum, bir baktım şey, resmen Kadıköy'e gittim, döndüm o kadar galiba, daha şey yapamadım. Ben koyuyorken Akbil'e para, yanındaki arkadaş şey yapmıştı, 100 lira koyuyordu yani bir tanımadığım birisi. Baya koyuyor falan diye düşündüm. Sonradan tabii jeton düştü aslında. Yani 20 lira, yani benim zamandaki 20 lira şimdi 100 lira falan oldu e, gördüğüm kadarıyla. Ya yani Bunu hani işte siyasi olarak e, demagoji yapmak için şey yapmıyorum, e, anlatmıyorum. Sadece yaşadığımı, gördüğümü söylüyorum. E, bir de bir mekana gittik. Yani ortalama bir mekan belki işte orta azıcık üstü olabilir falan. E, normal bir durum aldık. E, 75 liraydı durum. Ee, hani burasıyla karşılaştırdığın zaman istersen bayanı birin başına düşündüğüm zaman burada bir gidip de bir durum alıp 75 pant verdim ben hayal edemiyorum. Ee, i̇ster istemez şey olduk, ee, bir şok olduk yani Türkiye'ye gidince fiyatlara göre bir şok olduk. Ee, aslında ilk buraya geldiğimizde de e, buranın fiyatlarında bir hani adapte e, olmakta biraz bir problem yaşadık. Mesela bahsetmiştim e, önceki videolarımda ilk geldiğimizde Tesco, Express'e gitmiştik bir pound falan gibi rakamları görünce, 1-2 poundı görünce, aa ne kadar ucuz falan diyorduk. Sonradan öğrendik ki aslında onlar en pahalısıymış gibi söyleyebilirim size. Şimdi Türkiye'ye gittik. Ee, Tabi giderken ilk defa İngiltere'den Türkiye'ye gidip tekrardan geriye döndük. Bu bizim için bir takım tecrübesizlikler oluşturdu. Gerçi bizim e, durumumuz birazcık sıkıntılıydı. Çünkü biz aslında temelde babamın ameliyatı için geldik. Yani gezmeye, tatil yapmaya gelmedik. E, Tabi o da bir, bir nevi arada şey oldu, ailelerimizle görüştük, iyi oldu. Babamın ameliyatı e, güzel geçti, e, çok şükür. Başarılı bir ameliyat oldu, şu an hala hastanede. Ama e, ümit ediyorum ki bir iki haftada sonra çıkacak diye ümit ediyorum. Şimdi e, babam, e, ben refagatçı olarak babamın yanında kaldım. En da hani belli bir süre doldu artık bir yere kadar kalabiliyorsun, çok daha fazla kalamıyorsun. Çünkü İngiltere'deki işler devam ediyor. E, yani bir takım ödemelerimiz var yani devam etmek zorundayız mecburen ayrılık yani istemeye istemeye en son tabi dönüş bileti aldık onun da tecrübesini paylaşayım sizinle Şimdi biz biletimizi e-dreams diye bir web sitesi üzerinden aldık fiyatı uygun diye ee, dedik ki yani ucuz olsun aktarmalı olsun tabi biz şunu da hesap etmemiştik Eylül ayı aslında en pahalı aylardan bir tanesi yani biletlerin fiyatlarının tavan yaptığı aylardan bir tanesi yani geliyorken iki kişiyi 200 puan aldığımızda dönerken bir kişiyi 600-700 puan falan e, biletleri gördük. Biz şimdi en son bir e bilet aldık. Onu da böyle rastgele bulduk. E, almış olduğumuz bilet sanırım iki kişi 400-450 puan gibi bir şeydi. Şimdi biz bunu e, aldık aktarmalı tamam dedik aktarmalı olsun ne yapalım diye düşündük. E, sıkıntı şu biz e, hani aldığımız bilet aslında aktarmalı değilmiş. Firma bize iki tane bilet Ayrı ayrı bilet satmış. Bu da problem değil. Ancak hani biz eşim Pegasus'u arayıp hani bir şeyler sorduğunda hani biz kendimiz PNR numarasını girdiğimizde Pegasus'tan bunu göremiyoruz falan dediğinde firma şey dedi biletiniz alınmış duruyor ancak siz uluslararası bir uçuş yapıyorsunuz. Bu iki uçuş arasında 55 dakika var. Hani siz buna insişemezsiniz. En az bir 2-3 saat olmasını biz öneriyoruz dediler. Şimdi böyle olunca biz tabii birden panik yaptık. Hemen ben Adreams iletişime geçtim yazıyorum anlatıyorum bakın böyle böyle şöyle şöyle bu sizin sorunuz falan ama dinlemiyorlar biz aracıyız falan diyorlar. Yani şöyle Adreams, Adreams e, suçu Pegasus atıyor Pegasus da suçu Adreams'e atıyor. Yani kimse kabul etmiyor bu şeyi, sorunu. Neyse dedik yapacak bir şey yok. E, bize bir yeni bir fiyat verebileceğini söyledi. Tamam verin dedim. Dedi ki 900 Euro <gülüyor> dedim tabii. Ee, şaka mı yapıyorsunuz falan dedim Yo dedi ciddiyiz hani Zaten biz dedi şeyiz Sadece arayıcıyız firmaların fiyatları Böyle hani işine gelirse gibilerine Tamam dedim siz bir şeye dokunmayın dedim ee, Biz bir şekilde Hal dedim Tamam dediler sonradan bir şey yaptık ee, Aktarmalı olan bir bilet için Mesafe çok az olduğu için Biraz daha o mesafeyi açacak şekilde Pegasus'tan tekrardan bir bilet aldık Ve bu şekilde bu süreci atlatmaya çalıştık Ve güzel bir şekilde de hallettik Şimdi o yüzden uyarayım, bilet alıyorsanız yani aracı firmalara mümkün mertebe ulaşmamaya çalışın. Bir de bu aktarma muhabbetine de kanmayın. Türk uçak bilet sitelerinde de baktım, yok akıllı aktarma falan gibi kelime oyunları var. Akıllı falan değil. Yani aradaki mesafeyi biz bilmeseydik, biz bakmasaydık, Pegasus'u aramasaydık belki de havalarında kalacaktık. Bu bizim için bir problem oluşturdu açıkçası. Hani gidip gelecek olanlar için şimdiden bu tarz şeylerle problem yaşamamalarından... Yaşamamaları için e, bu şey tecrübemizi paylaşmış olalım. Onun dışında e, şeyden bahsedeyim size İstanbul'dan Trabzon'a uçak biletlerinden bahsedeyim. Genelde fiyatlar e, 900 TL'den falan başlıyor. Zaten şöyle söyleyeyim, İstanbul'da dışarı çıkıp dolaştığında birazcık işin varsa e, 1000 TL çok çabuk bitiyor. Yani paranın sirkülasyonu çok hızlı. Şimdi bazı arkadaşlar var, bana şey diyor o sen sterlin kazanmıyor musun? Hani sana ne oluyor ki falan diyorlar da. Şöyle şimdi, sonuçta sterlini e, bozduruk Türk lirası yapıyorsun, cebine koyuyorsun. E, o bir kere Türk lirası olmuş oluyor ve cebinden böyle hızlı bir şekilde para aktığı zaman insan kendini bir psikolojik olarak kötü hissediyor ister istemez. Bunun yanı sıra e, hastanelerle alakalı bilgi vereceğim sizlere. Şimdi biz yurt dışında, taşı, e, yurt dışında yaşadığımız için artık e, ikametgahımızı da buraya aldığımız için Hastanelerde herhangi bir sigortamız falan yok artık. Bir anlaşma bilmem ne falan öyle bir şey yok. E, ayrıca SGK'ya gittik. Bu hani GSS borcu falan çıkanlar oluyor ya. E, İngiltere'deyseniz zaten bunu konsolosluğa bildirmenizde fayda var. E, 10 pound mı böyle bir bir cezası vardı. Onun e, cezasını ödeyip eğer belli bir sürede yapmadıysanız cezasını ödeyip e, ikametgârınızı İngiltere'ye alıyorsunuz. E, ama bunu geç aldıysanız eğer ben mesela biraz geç aldım. Birazcık GSS borcu çıkmıştı bana. O yüzden Türkiye'ye gittiğimizde hemen e, SGK'ya gittik. Gittik. Dedik ki böyle böyle. Bakayım dedi. E, dedim ki hatta ben ödedim birazcık dedim. Onu da bana iade eder misiniz dedim. Tamam öderiz sorun değil dedi. Bir bakayım dedi. Baktı. E, dedi ki biraz borcum vardı onu sildim. Ama hani şey sana bir ödeme yapmayacağız dedi. İyi e, tamam dedim. Hani bari borçlu olmayalım falan dedim. E, şey de söyledim. E, ne onun Hani Ülkeye giriş tarihimi falan verdim. Burada gözüküyor dedi. Yani gözüküyor ama onu işlemiyorlar sisteme. İlla gidip söylemen lazım. E, onu söyledim. Eşim mesela borcu çıkmamıştı. Ya dedim eşimi de söyleyelim dedim. İşte Esra da yanımdaydı. Beraber onu da söyledik. Onu da işlemini yaptı. Yani sizin anlayacağınız Türkiye'ye gittiğinizde bu Sigorta mutlaka gidin. SGK'ya gidin. E, hani ben şu tahte geldim gibilerinden bildirin en azından. İleride herhangi bir şekilde borcunuzun çıkmaması için. Şimdilik hani size hızlıca anlatabileceğim şeyler bunlar. Yani benim önerim şu bir yere giderken öncesinden gidiş geliş biletini peşinden almanızı tavsiye ederim. Bizim sağlık sorunumuz vardı. O yüzden almadık ama bence bu da önemli çünkü sonradan şöyle de bir durum oluyor. Bilet kalmayabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Trabzon'a gittik İstanbul'a bilet bulamıyoruz. Uçak bileti bulamıyoruz. Hani son anda böyle sabah altıda falan kalktık da öyle zar zor bulduk. Bu gibi şeyleri birazcık daha önceden planlı yapmakta fayda var. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.